Değerli izleyenler videoya başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olmayı ve like yapmayı unutmayın. Evet şimdi gelelim konumuza Sefa Kındır kimdir ve hayatı hakkında bilinmek istenen bilgilere, kaç yaşındadır, nerelidir, evli midir gibi soruların cevaplarına sizler için sosyal medya fenomeni Sefa Kındır'ın hayatı hakkında bilgileri derledik işte Sefa Kındır hakkında detaylar. Sosyal medya fenomeni Sefa Kındır 1993 yılında Osmaniye'de dünyaya gelmiştir. Sefa Kındır Aslen Adanalı'dır. Yavuz Selim ilk öğretim okuluna gitti. Ardından Sefa Kındır Lise öğrenimini 19 Mayıs Lisesi'nde tamamladı. Sefa Kındır ilk olarak Vineda içerik üretmeye başlamıştır. Ardından Instagram ve Youtube'da içerik üretmeye devam etmiştir. Youtube'da Facia Üçlü adında kanal kurmuşlardır. Facia Üçlü grubundan ilerleyen süreçte Emre Gül ayrılmış yerine Sinan Poyraz gelmiştir. En son ise Facia Üçlü grubu tamamen ayrılmış günümüzde herkes yoluna tek olarak devam etme kararı almıştır. Sefa Kındır 2018 yılında Facia Üçlü adlı sinema filminde rol almıştır. Filmin oyuncu kadrosunda Mami Emen ve Emre Gül de rol almıştır. 2019 yılında da Karışma Bende adlı filmde oynamıştır. Sefa Kındır evli mi? Sefa Kındır evlidir ve bir tane oğlu vardır.